<gülüyor> şimdi çocuk iyi <gülüyor> ki <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Okuldan geldi. Baba diye, okulda diye, sınıfta diye. Üçüncü oldum diye. Abim bacak aygana biliyorum. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim? Baba diye başka çocuklar da var okulda. Maro, हमको मारो। हमको जिंदा मत छोड़ो साला। Hadi Hahahaha <gülüyor> Cevam bak ya <gülüyor> Ondanmış Demek ki oğlum Okulda başka çocuk olmasaydı Birinci olacaktı Hahahaha Hahahaha Yeh